Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün çok şık, zarif bir çalışmayla sizlerle birlikte olacağız. Atkılarda şallarda etöllerde bu güzel çalışmamızdan faydalanabilirsiniz. Gayet güzel durmakta örmesi de çok çok kolay. Şöyle bakın. Örümcekli bir e, görünümü var sadece trabzan ve zincirlerden oluşmakta ve iki sırada bir kendisini yenilemekte gayet kolay ve güzel bir çalışma her iki yönüyle de kullanılabilir evet dilediğiniz iplerle örebilirsiniz ben küçük parçamız şöyle simli bir iple çalışmayı uygun gördüm isterseniz sizler simli ya da diğer iplerinizde elinizdeki imkanlarınız doğrultusunda çalışabilirsiniz evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak yorum ve beğenilerinizle bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz abonelik tamamen ücretsiz yani size hiçbir külfet yok beraber bu çalışmalarımızda faydalanmak için evet kolay gelsin başlayalım modelimizi kurmaya yetecek kadar zincirimizi çekelim hangi büyüklükte istiyorsak şöyle rahat çekelim ilk sıraları çok sıkı bir zincir şeklinde çekmeyelim biraz rahat zincirler olsun modelimizi anlatacak kadar olması yeterli kalanını keseriz evet şimdi ilk sıramı kuruyorum V'lerimizi kuruyoruz. Bir tane düz, bir tane ters V'imiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7. V'min içerisine tığımın başını doluyorum, batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. 3 defa da çektim. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya geliyorum, batıyorum ve 3 defa da alıyorum. 1 2 3 3 defa da çektim ve e, bakınız bir tane V bu şekilde kurdum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1 2 defa çekiyorum. 3. kez çekmiyorum tığımın tekrar başını doluyorum 1 2 3 4. giriyorum 1 2 3. hep birlikte 3 ilmeğimizle birlikte çekiyorum 2 trabzan bir de zincirimiz Bakınız hepsini aynı anda kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum bir tane kapalı, bir tane açık V'mizi bu şekilde örüyoruz. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4'e batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Yukarıdan 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere gelip batıyorum. Bakın bir tane düz, bir tane ters V yapıyoruz. Bakın, bir tane açık, bir kapalı diyelim. Tekrar 1, 2, 3, 4 doluyorum 1 2 3 4 batıyorum 3 defa da yukarıya doğru çıkıyorum üçüncü kez çekmeyelim 2 kez çekelim tekrar bakın 1 2 3 4 batıyorum 1 2 bir öncesinde iki defa çekmiştim üçüncüyü hepsini aynı anda çekiyorum bir açık, bir kapalı şeklinde istediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde birinci sıramızı kuruyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, bakın açıkla başlamıştık, açık trabzanımızla bitecek. Yani şöyle düz trabzanımızla tersle değil V'mizle, ters V değil düz V ile bitecek. En son düz V'mle bitirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir iki üçüncüye gelerek şöyle batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Üç defa da çıktı. Tekrar üst sıraya başlamak için artık hazırız. İkinci sıramız için 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi V'mizin içerisine bir tane içteki V'miz bakın buradaki bir tane dıştaki V'miz iki tane de ortaya trabzanımı örüyorum. Hemen birinci V'mden diyen yani birinci trabzanımı örüyorum. 3 defa da çektim. Araya giriyorum. 1, 2, 3. ikinci trabzanım, 3. trabzanımı da zincir içerisine örüyorum. 4. trabzanımı trabzanın tepe noktasına batarak örüyorum. Toplamda 4 tane trabzanımızı bu şekilde örmüş olduk. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. Vemin ters Vemin tepesine batıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Açık V'nin önce dıştakini örüyorum. Ortaya 2 ve dışına da bir tane trabzan örüyorum. Trabzanın tepesine battım. Ortaya 2 tane trabzan örüyorum. Ve 2 dıştakine de örüyorum. Toplamda 4 trabzan oluyor. 4 tane zincir 2, 3 ve 4 ters V'nin tepesine gelerek sık iğnemle bağlanıyorum. 4 tane zincirle yeniden çıkıyorum buradan ve kenardaki açık trabzanımı V'mizin önce dıştaki trabzanı sonra 2 tane ortaya trabzan ve dış trabzanı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra kenara batıyorum. Bir, iki, üç. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Beş tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört ve beş. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi bu trabzanlarımızı kapalı yapıyoruz. Diğerine açık olarak çalışacağız. Şimdi başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Birinci tırabzanın üzerine batıyorum. Bir, iki, iki tane çektim. Üçüncüyü çekmedim. Sondaki trabzanla batıyorum. Bir, iki, iki defa çektim. Sonuncuyu çekmedim. Üçünü aynı anda kapatıyorum. Bakın burayı kapadım. Altı açıktı, burası kapalı oldu. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemin içerisine girerek batıyorum. Bir, iki, 3 tane tam trabzanı örüyorum araya 3 zincir yine aynı noktaya geliyorum trabzan bakın bir tane kapalı bir tane açık yaptık bu kez tekrar 4 zincir 2, 3, 4 birinci trabzanımı batıyorum 1, 2 defa örüyorum doluyorum son trabzanımı 1, 2 defa örüyorum tek seferde kapatıyorum bir, iki, üç, dört defa örüyorum zincirimi. sık iğneme batıyorum. Bir, iki, üç defa da trabzanımı tamamlıyorum. Araya üç zincirimi çekip tekrar aynı nokta içerisine giriyorum. Açık trabzanımı örüyorum. Bir kapalı bir açık, bir kapalı bir açık şeklinde ördüm. Yine dört tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ilkine batıyorum ve iki defa örüyorum. En sondakine batıyorum. En son trabzanımın tepesine. 1-2 defa örüyorum. Üçüncüyü hep birlikte çekip kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Kenara gelip batıyorum ve kenar trabzanımı 1-2-3 defa da çekip örüyorum. Ve bakın modelimiz kendisini göstermeye başladı ne kadar güzel oldu devam edelim 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum bakınız şimdi şuradaki noktaya gelerek bir tane sık iğne örüyorum 5 zincirimi çektim sık iğne ile battım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığı başında doluyorum önce trabzanın ilkini örüyorum Ortaya 2 tane trabzanımı örüyorum. Sonra da tekrar 1, 2, 3, 4 ters feyemize bir sık iğne 1, 2, 3, 4 açık feyemizin önce trabzanımı sonra ortaya 2 tane 1, V2 dışına bir tane şöyle 1 2 3 ve 4 ters V'ye batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip 1 ikinciye şöyle batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 Çeviriyorum. Şuradaki battığım noktaya bu kez açık trabzanımı örüyorum. Tığım, yani trabzanımı tam ördüm. Şu ipimi biraz alayım. 3 zincirimi çektim. Yeniden aynı yere. 1, 2, 3. Bakın. Tekrar araya 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4, tığımın başını doluyorum ilk trabzanımın tepesine batıyorum trabzanların olduğu yeri yarım olarak örüyoruz bakın sonra da batıyorum 1-2 hepsini aynı anda çekip kapatıyorum 1-2-3-4 buraya tüm trabzanımı örüyorum ve açık beyemi çalışıyorum batıyorum 4 tane zincirimi çektim. Tırabzanımın üzerine kapalı beğimi kuruyorum. Şöyle. Tekrar 1 2 3 4. Bu noktaya batıyorum. Tırabzanım tam. 3 zincirim tekrar aynı noktaya geliyorum. Bir tane açık virimi yapıyorum. Bir zincirimi çekip bir ikinciye batıyorum. 1 2 3 şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Açık trabzanlarımızın içerisini böyle trabzanımızı dolduruyoruz. Kapalı trabzanımızı 4 zincir çekip sık iğne ile örüyoruz. Bir sonraki sırada değiştirerek örüyoruz. Ve bu şekilde çalışmamızı ilerletiyoruz. Şöyle görelim bakın ne kadar güzel bir çalışma olduğunu. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.